Bu karavancı Almanya'da buluştuk, Nürnberg şehrinde. Nürnberg şehrinde, ben 11 senedir aktif olarak yani tam zamanlı değil ama aktif olarak karavancılık yapıyorum. Yani kampçılık yapıyorum diyeyim, karavanda kullanıyorum. Az buçuk bilgilerimiz var, tecrübelerimiz var daha doğrusu bilgi de demeyeyim. Tamer abimizin de aynı şekilde birbirimizden aldığımız bilgi alışverişinden öğrendiklerimiz var. Belki Tamer abim de benim öğrendiği bir şeyler vardır. Kesinlikle. Bunu biz beraber bir şekilde Almanya'daki karavancılarla birlik olup, bu işi hakikaten gönül veren, buna menfaat gözetmeksizin yapan arkadaşlarla bir arada olup bilgi paylaşımı, güzel yerlerin paylaşımı, beraber birlikte bir şeyler yapabilmek amaçlı, kurulacak ya da kurulmuş olan Tamer abi tarafından kurulmuş olan var olan bir platform var bu platformu da bu işe gönül veren arkadaşlarla beraber olup anlattığım gibi bilgi paylaşımı beraber bir şeyler yapabilmek kamplara gidebilmek beraber kamp yapabilmek daha doğrusu başka da bir amaç gütmeksizin menfaat gütmeksizin yapılması gereken gönül verenlerle beraber bir faaliyet Aynen bunu kavurup esasında yola çıkışım nedeni e, karavan Avrupa olarak bundan e, isimlendirdim ya da esimlendim Avrupa'da yaşayan karavancıları bir araya getirip getirmek buradaki bilgi alışverişinde bulunmak konum paylaşımı olsun yaşanan tecrübeler olsun bu paylaşımlarda ama diğer bir e, amaç da çünkü baya bir ilgi gördü Türkiye'den Avrupa'ya çıkacak olan arkadaşlar ya da karavanıyla Avrupa'ya gelecek olan arkadaşları buradaki bilgilerimizi, buradaki tecrübelerimizi aktarmakta. Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya çıkacak olan arkadaşların birçok bilmediği konular var veyahut da araştırmadığı veyahut da akıllarına gelmediği konular var. Bu nedir? Ee, Türkiye'den çıktıktan sonra yollarda karşılaşabilecekleri problemler. İşte, Kilo problemi, karavanın ağırlık problemi olsun, ee, geldiğiniz ülkedeki trafik kuralları olsun, Avrupa'daki e, şehirlere girmek için e, bizim nitelendirdiğimiz, Avrupa'da e, bir mavi plaketimiz var üzerinde, 4 yazan, bunun olması şartı eğer olmazsa şehirlere giremiyorsunuz, bu plaket nereden alınır, nasıl alınır, hız sınırları, Aracınızda bulundurmanız gerekli olan ekipmanlar, ürünler nelerdir? Buna da bir örnek vermek gerekirse, mesela en basit örneği çekme karabinci arkadaşlar için, Sırbistan'da yikaş üçgeni sırf arabanızda değil, karabanızda da olması gerekiyor. Yani sadece bir tane bir tane bir tane olması yetmiyor. Avusturya'dan çekiyor gibi, gibi. Yani bu, bu gibi ya da it, bu bu it, İtalya, Belçika ve bisikletlikleriniz varsa bisikletlerinizin arkasına e, farklı ikisi de farklı bir şekilde kırmızı ikaz e, evet, kareleri biz, evet var de, ya. Da, İtalya ve İspanya birbirine çok benziyorlar ve orada da birçok hatalar yapılıyor. Evet ve cezası ve bu var. Da, yani. Bunda cezası var. Ee, bir de Türkiye'deki bu işi yapan karavancı arkadaşlar, imalatçılar olsun, e, kullanıcılar olsun, e, maceratör tekne tuvaletleri kullanıyorlar. Evet. Bu Avrupa'da genelde biraz sorun yaşatıyor. Çoğu yerde pis suyu, yani gri suyu ve siyah su mu Gri su. Bir de tuvaleti, o da siyah su mu? siyah su olarak diye geçiyor yani bazı evet, bu arada bulunduğumuz ortam karavan park alanı olarak geçiyor. Maksimum 3 gün kalabiliyorsunuz ve sevilen ve karavancıların uğrak noktası. Bu bilgiyi de ben tabii Mutlu arkadaşımızdan... Amaçta zaten bu gibi yerleri de birbirimizi arasında bu, paylaşmak. Bunun için benim bir çalışmam var. Bunu sen de yapabiliriz Tamer abi. Ev ee, <gülüyor> hazırlıklarım var dediğim gibi. Onun bir altyapısını hazırladık. Benim oğlan uygulamaya geçirecek ama hani sadece şu anda bilgi toplamadayım. Altyapısı hazırlanmıştır dediğim gibi. Bu sadece <gülüyor> e, park alanlarınla alakalı mı yoksa? Yok genel, genel anlamda gibi. her şeyi düşünüyorum. Hatta akıllı bir sistem varsa şeyde, bunu da entegre edebilir Bluetooth üzerinden diye düşündük. Oğlumla karşılıklı konuştuk. Bunun olabileceğini söyledi ama benim o kadar çok bilgim yok. Altyapısı hazırlandı. Ama bilgi sürekli depolamam lazım ilk başta. Bunu karşılıklı da yapabiliriz. Nelerim eksik var ya da senin eksik gördüğün şeyler olabilir. Eksik de ilaveler, i̇laveler olabilir. Aynen. Yani bunu da hazırlamayı düşünüyordum. Biraz askıya almışım ama tam herhalde belki bunu hızlandırırız. Şöyle bir şekilde nasıl? faaliyete sokabiliriz. Dediğim gibi konuştuğumuz şey, bizim bilgi paylaşımımız Avrupa'dan, Avrupa ya çıkış yapacaklar. En azından burada bilgi alabilirler. Nerede, nasıl, hangi ülkede ne kurallar var. Bazı ülkelerde atıyorum gündüz giderken bile ışıklarınızın yanması gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar mesela çoğu... Burada yaşayanlar, 25-30 senedir yaşayan arkadaşlar, sürekli her sene gitmesine rağmen bilmiyorlar. Ancak başlarına bir ceza meza geldikten sonra, farkına vardıktan sonra bilgi sahibi oluyorlar. Bu şekilde paylaşımlar olursa en azından size de bunu paylaşıp herkese faydalı olmak istiyoruz. Kendi birikimlerimizi bu şekilde aktarmak istiyoruz. Bu videoyu hazırlarken zaten iki tane ayrı şekilde hazırlayacağım. Tamer abinin de kendi açmış olduğu YouTube kanalı var onu da linkini aşağıya koyarız. Ona da göz atın derim. Bakın, hoşunuza giderse abone olun. Ya da sürekli takipte kalın. Bilgi paylaşımı o da yapacak. Onun da ekipmanları fazlasıyla var. Ne kadar profesyonelce olmasak da en azından size bir şekilde videoları hazırlayıp sunacağız. Aynen öyle. Şimdi yapmak istediğin neler var abi? Senin aklında olan neler var? Yani şunu yapmak isterim diyebileceğim. Ya da karşılıklı bazı şeyleri ortaya nasıl koyabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya benim e, YouTube tecrübem hiç yok. Yani video üzerine kendi için çektiğim videolarım var. Burada ilk düşündüğüm e, konu YouTube üzerine konuşacak olursak açıkçası kısa videolar çekip. E, birincisi burada hangi ürünleri Kullanıyoruz yani Avrupa karavancılar özellikle e, Almanya diyeyim Almanya'da çünkü e, karavancılık üzerine bir cennet bir ülke burada. Bu işin Mekke'si burası. Aynen burada. Benim söylediğim tek bir şey var. Karavanlara çok kolay ulaşabiliyorsunuz, karavan ekipmanlarına çok kolay ulaşabiliyorsunuz ve birçok market olduğu için aynı ürünü birçok markette çeşitli fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Bunu direkt yerinden alabiliyorsunuz. Veyahut internet üzerinden alma imkanınız çok e, kolay. Tabii ki... E, bunu hep böyle söylediğimde, Türkiye'deki arkadaşlar hep tepki çekiyorum. İşte siz orada zaten her şeye ulaşıyorsunuz, işte şu kadar alıyorsunuz. Ama bunu hep... işte biz burada şu kadar rakamla çarptığımız zaman bize çok pahalıya geliyor, işte şu oluyor. Olabilir, her şey güzel ama bu ülkenin de dezavantajları var. Şöyle dezavantajı var. Biz burada bir ürünü e, çok ucuza satın alabiliyoruz. Ama... Ucuz alım gücü olarak daha evet, Alm Almanya'da işçilik o kadar pahalı ki aldığımız ürünü nün iki katını ödeyerek onu ancak monte ettirebiliyoruz gibi. Şöyle söyleyeyim ben bu işin içinde olarak en azından bir kenarından tutmuş biri olarak da 300 euroya bir panel aldığınız zaman komple seti siz 400-450 euroya mal ettiğiniz zaman onu bir yere taktırmaya götürsen minimum alacağınız ücret 250 euro. Ben size örnek vereyim en basiti, solar panelleri... Karavanımda e, bu arada ben birçok şeyi kendim yapıyorum. Ama solar panelleri kendim yapmadım, bir firmeye yaptırdım. E, e, malzeme, ücreti, çünkü size detaylı fatura gönderiyorlar. Yaklaşık 630 Euro tuttu panellerim ve MPPT cihazım. Ödediğim rakam 1250 Euro arkadaşlar. Yine iyi, oradan aldığım için sen... Yani ama dışarıdan düşürün. bir yerden almış olsaydın, sadece sırf taktırmaya gitseydin saatlendirme olarak ücretlendirmeden evet. 750 Euro'dan aşağı yani vardır yapan arkadaşlar da vardır ama profesyonelce yapan birine gittiğin zaman minimum alacağın fiyat 750 Euro. Ya tabii işte konu buradan çıkınca yapmak istediklerim buradaki ürünler nelerdir? Neler kullanıyoruz? Özellikle ben bu konuda biraz fazla detaycı bir kişiyim belki. İşte ben su, karavanıma suyu doldururken ile burada en azından 4 çeşit 5 çeşit ürün kullanıyorum İşte burada neden kullanıyorum nasıl kullanıyorum niçin kullanıyorum bunları aktarmak Avrupa'da her zaman söylüyorum Avrupa'daki yaşayan karavancıları bir araya getirmek birbirlerinle tanışmalarını sağlamak bilgi alışverişinde bulunmak Türkiye'den gelecek olan karavancı dostlarımıza buradaki bilgilerimizi paylaşmak ee, tabii ki tam tersini de düşünüyorum. Biz buradan e, Türkiye'ye gelirken Türkiye'de nelere dikkat etmemiz gerekir, ya da Türkiye'de nereleri görmemiz gerekir, neler yapmamız gerekir. Bu bilgileri de sizleri, e, sizlerle, bizimle paylaşırsanız e, e, çok memnun oluruz. Çünkü biz e, Avrupa'da yaşayan Türkler olarak e, ülkemizde maalesef e, senede bir veya iki defa ancak gidebiliyoruz e, karavanımızla. Ve gittiğimizde de e, çok yeni şeyler oluyor. Türkiye karavan konusunda daha çok yeni olduğu için işte yeni karavan e, parkları, kampları açılabiliyor. İşte e, yollar yapılıyor. Onun haricinde gittiğimiz yerlerde tabii bizim unuttuğumuz e, veyahut da düşünmediğimiz çok güzel şehirlerimizde, çok güzel e, yöresel yemeklerimiz, bunları da bizlerle paylaşırsanız e, biz de memnun oluruz açıkçası. Yani Tamer abi de her sene hemen hemen karavanıyla Türkiye'de sen de herhalde Akdeniz Suru, Ege ve Akdeniz Suru'ya evet. çıkıyorsun. Aynı şekilde ben de senelik en azından yaz saatinde buradan çıktığım zaman bir 15 bin kilometre yapıyoruz. Kesinlikle. Gidip gelme dahil olmak üzere. Yani bu konuda da yardımcı olursanız bize sevkle dikkate alırız. Hem bunu bilgiyi paylaşırız. Arkadaşlar da öğrenmiş olur, orada yaşayanlar da öğrenmiş olur. Onun haricinde tabii bizim ya doğrusu benim e, uzak kaldığım bir konu veya hatta fazla ilgilenemem, ilgilenemediğim, ilgilenemediğim veya ilgilenmediğim bir konu çekme karavan olayı. Çünkü biz burada e, Avrupa'da yaşayan karavancıların çoğu yani yüzde 95'i neredeyse motokaravan kullanıyor. E, nedenini sormayın, bilmiyorum. E, ama öyle. Nedenleri var abi. Onları, vardır nedenleri kesinlikle he, ama. Bu demek değildir ki sizlerle çekme karavan konusunda bilgi paylaşmayacağız veyahut da araştırmayacağız. Ben bu konuya e, çok açığım, bunu bütün samimitimde söylüyorum. Sizden gelecek olan talepler doğrultusunda da sizler için araştırmaları yapıp bütün bilgileri sizlerle e, paylaşabilirim. E, aklınıza gelebilecek karavanla ilgili, çekme karavan olsun, motokaravan olsun, ülke özellikleriyle <gülüyor> ilgili olsun sorularınızı e, bizlerden esirgemeyin. E, kesinlikle e, bunun... Sorduğunuz soruların cevabını elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşacağız, öyle söyleyeyim. Ve boş bilgi olmaksızın. Kesinlikle. Bunu araştırıp da bilgileri yani sizlerle paylaşacağız. Ağızdan çıkanla değil, bir veriye dayanaraktan yapılacak Kesinlikle. bilgi paylaşımıdır. Bu konuda da tabii ben biraz daha Tamer abiden eskiyim YouTube olarak konuşayım. Çok çatlak sesler çıkıyor maalesef. Ama biz onlara da açız, belki onların da haklı olduğu ya da bilgi konusunda bizden daha bilgili oldukları hususları vardır, Bunu da açız, biz kimseye şey yapmıyoruz, herkesin bir bilgisi vardır kendine göre, tecrübesi vardır en azından, bunları da bize aktarabilirsiniz, ya da çok isteyen arkadaşlar varsa bu işin fenomeni olmuş, ee, karavancı dostlar varsa Türkiye'de. Bunlarla da herhangi bir görüşme sağlanabilir. Canlı bunu videoya aktarılabilir. Bu paylaşımlar da yapılabilir. Ee, biz dediğim gibi her türlü konuya açız, bilgiye açız, kendi eksiklerimizin doğrultusunda. YouTube kanalına tekrar dönecek olursam dediğim gibi burada ürün tanıtımı, karavan tanıtımı, fuarları, ben Ahmet olan tüm fuarları neredeyse gidiyorum fuarlardan sizlere kısa videolar aktarmayı ee, diğer bir konu ise Avrupa'da yaşayan karavancıların hayatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum de bunlar e, arkadaşlarla görüştükten sonra çektiğimiz kısa videolarda en basit örneği mutlu arkadaşımız e, bundan 10 sene önce Almanya'ya gelmiş, işte bir karavan macerası başlamış, ilk önce çekme ondan sonra motokaravana geçmiş işte neden, niçin, mutlu ailesi e, doğrusu bah baharı Bağrı ailesi tam olarak e, karavana nasıl geçti, niçin geçti, yaşadıkları tecrübeler e, gibi gibi bu konuları da e, bütün sohbetimizde sizlerle e, tam açıklığında aktarmak istediğim için böyle bir e, yola girdim. Bakalım neler olacak göreceğiz, yaşayacağız. Yani olmaz diye bir şey kaldı. Sonuçta da bizim hobimiz geldi. Aynen öyle bunu da bu şekilde size aktarmak istiyoruz. Tamer abinin Instagram hesabı var. Ee, karavancılık hakkında bilgi paylaşımı yaptığı Karavan Avrupa. Facebook ve Instagram. Karavan Avrupa diye sayfası var. Ee, Facebook'ta, Instagram'da da aynı şekilde. Aynı şekilde. Ee, büyük bir ihtimalle şimdi bilmiyorum. Ee, Youtube kanalının ismi yine Karavan Avrupa mı olacak? Karavan Avrupa olarak. Karavan Avrupa linklerini evet. ben alta koyacağım. Dediğim gibi bu videoyu iki şekilde hazırlayacağız. Çok şey var esasında karavanla yapılacak. Ee, dediğim gibi yaz sezonu yavaş yavaş geliyor. Olmaya da gezilecek, gözülecek, e, görülecek o kadar çok yerler var ki. Buralara giderken nasıl gidilmeli, giderken ve dikkat edilmeli. Gitmeden önce nasıl bir araştırma yapmalı. yapılmalı. İşte bir de e, hep böyle e, Tabii günüm, günümüzün teknolojisinde applerden bahsediyoruz ama e, karavan konusunda o kadar çok kitap, e, hatta size biraz sonra örneklerini göstereceğim ve yeni konseptler de oluşmuşturumda. Onunla ilgili ben hemen bir şey sizlerle paylaşmak istedim. Bugüne kadar bunları e, 2020, 2021 yılı, bu Almanya'da e, şarap üreticilerinin ve karabancıların beraber çıkardığı Rise Mobile bir katalogunu satın alıyorsunuz. Fiyatını da size hemen söyleyeyim. Bir yıl geçerli bu. Mart ayından Mart ayına kadar. Fiyatı 27.90. Ve bununla bu kitabın içinde olan yerlerde bir gün ücretsiz konaklayabiliyorsunuz. Diğer ise yine aynı şekilde bir konsept. Bu da Almanya bölgesinde çok fazla şey var. Bavanhof. Türkçesi nedir? Çiftçi. Çiftlik evi. Çiftlik evi. Ve bunlar işte kendi kendi sütleri, kendi peynirleri, kendi yaptıkları. Ürettikleri herkes. şeyler. Burada da yine aynı şekilde, bu da Mart ayından Mart ayına geçerli. Burada bir içinden bir binete çıkıyor. Buraya registe oluyorsunuz. Bunun da fiyatı 34.90. Burada da gittiğiniz yerlerde adreslerinde her şeyleri, içerikleri paylaşın. Neler sunuyorlar? Hepsi paylaşılmış durumda. Buralarda da bir gün ücretsiz konaklayabiliyorsunuz. Böyle bir konsept yaratılmış durumda. Aynı şekilde konuya dahil olunca adeti eğer mitglitsen campingplatsların bazılarında e, alıyorsun yani e, evet. yüzde oranında indirim alıyorsun. E, o, o da var. Bilmiyorum sen bildirdin mi adeti var mı şeyin? Benim adet sanırım onu bildirmedim. Bildirim Ama diğer, e, diğer bir konu ya bunları Türkiye'de de yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz Türkiye'de birçok e, otel, pansiyon e, bu şekilde kendi özel arsası olan yerler bir araya gelip karavancılarla e, paylaşıp burada konaklama imkanı sunabilirler. Buradan e, güzel e, konseptler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Burada bu Almanya'da sunulanlardan birkaç tane birkaç çok fazlasıydı. Evet, var. çok fazlası. Dün e, akşam ben eve gittiğimde ZDF'deydi galiba, yani Almanya'nın Teretesinde program vardı, bu şey, Wombobül Mo Dina var. Evet. Ee, şu andaki konsept, bilmiyorum ilgim var bu konuda abi? Ee, restoranlar ve pansiyonların restoranları ya da otellerin evet. şeyleri. Karavan e, dinner diye geçiyor. Aynen, o şekilde gidiyorsun, onun kendi parkında park ediyorsun. menü veriyorlar sana, araca Servis her şeyin servisini, e, çatalından, evet. bıçağından, ılırından, zıvırından getiriyorlar. E, kullanıyorlar. Dün e, seyrettim ama tam e, bilgiye dahil olmadım, eşim seyrediyordu, e, bir tanesi 6 tane karavan satın almış, bahçesine koymuş. Bu şekilde servis yapıyor. ediyor. Ben, ben, ben kendi karavanınızla gidip e, birçok yer var. var. Evet. Yani bunu evet. Türkiye'de de düşünebilirler aslında. Olabilir. Çünkü e, bu to go içine giriyor diye düşünüyorum. Tabii bunlar evet. hep bu koronanın getirdiği ee, pozitif, pozitif etkiler y diye söyleyelim artık. Yeni kollar, Aynen. iş kolları. Ee, bu sistem Türkiye'de de yapılabilir. Bilmiyorum diğer, kanun gereği nasıl bir işlem uygulanması evet, gerekiyor. Diğer, diğer bir konu, Türk sayfalarını incelediğim zaman, ya yani Türkiye'deki olan karabancılık ile ilgili sayfaları incelediğim zaman Avrupa'da senelerdir yapılan, uygulanan bir olaya da başlandığını gördüm. O ne kadar tutar veya tutmaz. Çünkü çok büyük zorlukları var. Kendi karavanınızı kullanmadığınız sürede başkalarına kiralamak. Mesela bu konu bana çok ters geliyor açıkçası. Bir gelir kapısı olabilir birçok kişi için ama ben açıkçası benim evimi ve bu şöyle söyleyeyim size hareketli bir evi başkalarına kiralamayı hiçbir zaman düşünmem. Çünkü içindeki e, özel eşyalarımdan tutun ondan sonra e, trafikte oluşabilecek kazaların sonuçları olabilir. Negatif sonuçlar tabii ki. Gibi gibi böyle birçok noktalar var. E, bu konu Avrupa'da da yapılıyor. Yapılmıyor değil. Çok kişide yapıyor bunu. Firmalar Ama var, firmaları, firmalar da, e, firmaları verebiliyorsunuz. Firmaları Hayır, siz anlıyorum. kendi aracınızı? Anladım. E, bildiriyorsunuz. Şu günlerde benim aracım boştur. Kiraya verebilirsiniz diye komisyon karşılığında. Onlar müşteri bulup kirayı veriyorlar. Şeyi bilmiyorum ama böyle bir Türkiye'de de yaratılmak yahut da yapılmak istenen bir konsept var. <gülüyor> Türkiye'de ne kadar tutar, ben bunu tekniklikte biliyorum tabii ki. Senelerce yelkenli kullanan birisi olarak yelkenlisini kiraya veren işte Mutlu arkadaşımızın söylediği gibi firmalara belirli zamanlarda kiralayan çok arkadaşımız vardı ama Herkesin yapabileceği bir e, olay değil diye düşünüyorum. E, bana hatta hiç uyumayan bir yer, konu olarak düşündüğüm için bunu dile getirmek istedim açıkçası. Karavancı'nın ve teknolojinin tek rahatsız olduğu bir şey vardır bana göre, benim tecrübelerime göre. Ben herhangi bir misafirim geldiğinde, burada gönderme oluyor bir, bir nevi ama yapabilecek bir şey yok. En azından arkadaşlar da ona göre davranır. Beni ziyarete gelen arkadaşların, Kaldığım yerde, Türkiye'de olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Geldikleri zaman tuvaletimi kullanmalı. Bizim kısıtlı bir alanımız var. Tuvalet giderini, var. giderini barındırdığımız. Bunun temizlemesi var. Ee, ve e, bu karavancıda heves eden arkadaşlarım başlayıp da bunları gördükten sonra vazgeçen çok kişi de tanıdım. Hakikaten bu işin e, dışarıdan göründüğü gibi çok keyfi var. Keyfi olduğu kadar da e, zevksiz, aslında e, eziyet gelen şeyleri de var. E, bunun kısıtlı bir su imkanı var, kısıtlı bir pis su imkanı var, tuvalet imkanı var ve tuvaletin nasıl kullanılması gerektiği bana göre ayrı bir ders. Kesinlikle. Bunun için özel tuvalet kağıtları var, bunu almazsanız e, sizin kasetli tuvaletinize kağıt atmamanız gerekiyor çünkü kasetinde bulunan, Pütürlü zemin içerisindeki siz yürürken katı olan dışkınızı çalkalama suretiyle o pütürlü yerlerde eritiyor ilaçla beraber. Bu pütürlü yerlere siz ıslak mendil veya erimeyen bir peçete, tuvalet kağıdı attığınızda içeride bunu dışarı çıkarmanıza imkan yok. Artık yok olana kadar beklemek zorundasınız. Ben bunu çok yaşadım. İşte bu durumda kasetiniz bir yerde sıkışabilir, boşaltamayabilirsiniz gibi gibi bir var. yerden bir sonra bir problemler var. yaşanmaya evet. başlar. E, ondan sonra bizim kullandığımız araçlarda e, kapaklı sistem olduğu için e, ben bunu yine yaşadım. Arkadaşlarımın çocukları geldiği zaman normalde tuvalet otu oturmadan önce siz o kapağı açmak zorundasınız. Bazı arkadaşlarımız çocukları girdiği zaman kapağı açmadan ondan sonra biz anlattığımız için tuvaletini yapıp da kapağı açtığı zaman o kapağın Basıncı ile yukarı pisliklerin çıktığını yaşadım ben. Yani bunları sakın şey yapmayın ama ben kendi tercüman ben bunu istemiyorum. Büyük bir ihtimalle de tekneciler ve karavancılar bu konuda biraz hassaslar. Kullananlar bu iş iyi bilenler bunun istemiyorlar. Geldiğiniz zaman tuvaleti bir kullanabilir miyim? Bir aracın içini görebilir miyim? Merak en olabilir. Büyük, en büyük buradaki problem de e, görmek isteyen arkadaşların apar topar ayakkabılarını beraber içeri girmeleri için. Yani bizim onlar bu olarak bakıyorlar. Burası Yok. bir ev. Siz evinize, e, doğrusu şöyle söyleyeyim, evinizde, yatak odanıza, ayakkabınıza büyük bir ihtimal girmiyorsunuzdur. E, o şekilde düşünebilirsiniz kaybını Ya da azınlıktır. Ama. Aynen yani. Yapan ya, da var da şimdi kimse şey ama, yapmıyor. E, çok küçük bir alan. Dışarıdaki bir pisliği içeri taşıyorsunuz. Karavancıların tabii en çok sıkıntı yaşadıkları konularından bir tanesi bu. Yani dışarıdan Kesinlikle. gelen, yani hiçbir karavancı karavancıyı ziyaret ettiği zaman zaten konulara hakim olduğu için orada hiçbir problem yaşamazsınız. Ama herhangi bir karavanı bilmeyen, merak sayan, merak duyan görmek ve istemedim. görmek isteyen kişiler maalesef düşüncesizce hareketlerde bulunabiliyorlar. Bu da tabii karavancıları üzüyor ve zamanla da ben de bunu çok yaşadım. Türkiye'de özellikle karavanımızın içini görmek isteyen birçok soru soran kişilerle karşılaşıyorsunuz. Buradan elinizden geleni yardım etmek çalışıyorsunuz ama şöyle de bir durumda da karşılaşıyorsunuz. Ya şu anda karavanımın içi müsait değil. Beş dakika sonra size gösterebilirim dediğinizde bile tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Nasıl yani falan oluyorlar. Yani. Ama biz yani siz bunu düşünün yani siz birinin kapısını çalıp da ya ben dışarıdan evinizi çok beğendim yasak kodunuza girmek istiyorum içerisini bir gezebilir miyim demiyorsunuz <gülüyor> bir ihtimal ama bu bunu karavanda herkes e, maalesef diyebiliyor ve e, negatif cevap aldıklarında da e, negatif yorumlarla veyahut da negatif tepkilerle, tepkilerle karşılaşıyorsunuz yani bu e, karavancılığın artık ne diyeyim özüncü noktalarından bir tanesi yani e, bir de YouTube'da benim takip ettiğim ya da seyrettiğim videolarda herkes karavanın hep böyle güzel şeylerini keyif aldıkları videoları neşeyle paylaştıkları videoları koyuyorlar bana göre Tamer abi de bunu yapabilir ben de yapmadım da aslında bu işi %50 olarak ayırabiliriz %50 keyfi varsa bu işi %50 de stresi ve zorlukları var hem kanında hem yani. da hemfikiriz herhalde bilmiyorum. Hemfikiriz ama buna da ben karavancı olarak veyahut da tekneci olarak pozitif bakıyorum çünkü e, bu, bunun bir parçası. Yani burada kaseti boşaltmak veyahut da herhangi bir yerleri temizlemek, bir şeyler yapmak e, bana açıkçası acayip keyif veriyor. Yani ben bundan... Hayır hayır, benim anlatmak istediğim evet. keyif zaten almıyorsan bu işi yapamaz. Bu, bu Kesinlikle böyle bir şey ama Gözlemlediğimiz ya da herhangi bir arkadaş karar vermiş bu işe girmek istiyor. Hep seyrettikleri videolar, Hep güzel gitsin tarafları. yani, e, arabasını çeksin bir yere, bilmem ne. Arabayı çekerken de yaşadığın zorluklar var. Evet. Ağaç mı var, gölge mi gelecek, elektrik üretebilecek miyim ya da antenim çekecek mi? E, ya da e, aracımdan indiğim zaman kum mudur önü e, ya da çakıl mıdır? Sürekli içeri dışarı yaptığında bu içeri girecek midir? Hani bu zorlukları gösteren ben daha denk gelmedim, bilmiyorum. Ben de denk gelmedim, şimdi sen şimdi söyleyince, düşündüm. düşündüm şöyle, ben çok video seyrediyorum, özellikle de yurt dışındaki karavancılarla ilgili. Ama Onlar, hep... Onlarla, on, oralarda da karşı, çok kaseti boşaltırken nasıl, neler yaptıklarını, işte iki tane eldiven giyen kişileri de gördüm ama hiç böyle senin söylediğin gibi şu anda düşünmedim yani. Harkettiğim evet. i̇şte, Aslında... yerin zemini yumuşak mıdır, sert midir, yamuk mudur, düzgün müdür, işte Ağacın altında durduğumda antenim açılacak mıdır, açılmıyor, böyle bir konuları görmedim. Yani bunlardan Güzel. en kötü evet. ihtimalle, ben kendimden pay bir ben iki çocuk sahibiyim. İki zıt, zıt karakter çocuklar. Mesela bir arada olmaktan çok hoşnut olan bir tipler değil benim çocuklar. Mesela yolculuk boyunca sen buradan çıkıp da hiç durmaksızın, yani durmaksızın derken tabii molalar vererek, yatarak, uyuyarak, 2000 kilometre hedefe ulaşmak için gittiğindeki yaşadığın zorluklar benim için. Bazen inip arabadan uzaklaşasım oluyor ya da buradan dönüp eve gitmek istiyorum diyebiliyorum yani. Yani karavancılığın da arabaya binip de çalıştıktan sonra gittiğin yerde kalıp eve dönene kadar her şey keyif vermiyor. Buna emin olun yani ama hani bunu gösteren herhangi bir video benim karşıma çıkmadı. Varsa da arkadaşlar soruların da. Konularımızdan bir tanesi de bu olsun. Kesinlikle, kesinlikle. A'dan Z'ye, evden çıkışınıza kadar Hazırlıklar başlayam başladığından itibaren ev çıkışı, varış noktası, yolculuk esnası bunlar çok güzel, detaylı bir şekilde yapılabilir. Tabi serecik arkadaşlar ne gibi tepkiler verir, sıkılır mı sıkılmaz bilmem. En azından e, artıları ve eksileri kendileri gözlemleyerek karar verebilirler. Ondan sonra da e, çekme karavan mı, motor karavan mı, kendi kararlarını verirler. Kesinlikle artık. <gülüyor> bu, bu bu tarz sorulara zaten kapalıyız. Yani... Ee, bunun e, bana göre 3 nedeni var ee, kısa ve öz bir açıklama yapıp burada kapatalım bir daha da bu konuyu ne sorulsun ne de biz dile getirelim senin bütçene e, benim fikrim olarak söylüyorum bütçene e, kap yapacağın yaşam e, arkadaşına e, eşine dostuna sevgiline ya da çocukların varsa bunları, bunların hepsinin toplamının kararını verip bu konuda yönlenebilirsin Çekme karavan mı, motokaravan mı ya da alkoven mi olacak? Bu da bir detay. Ya da integre mi olacak ya da tam integre mi olacak? Yani e, bu senin sana hitap eden ne şekilde ilk önce bütçen sonra da yaşam tarzına göre olabilecek bir şey. Bunu kesinlikle. fazla yani dillendirme gerek yok. Bunu, bunu, bunu arkadaşlarınız ya da çevreniz değil sizin karar vermeniz lazım. Kesinlikle. Sizin yaşam tarzınıza göre seçiminizi yapmanız lazım. Ha? Ondan sonra e, karar verdikten sonra marka konusunda e, Üretici firmalar konusunda, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Burada da tabii çok büyük etkenler göreceksiniz. Aynı normal arabalarda, örnek olarak normal arabalarda olduğu gibi işte BMW'nin artısı şudur, eksisi budur, Mercedes'in şuyu vardır gibi, gibi gibi gibi. Bu karavancılıkta da çok var. Karavancılıkta da tabii ki 10 bin euro'yu karavan var, 1 milyon euro'yu karavan var. Kesinlikle. Bu herkesin kendi bütçesine göre ve yaşam tarzına göre göre. Bütçe meselesidir. Ondan sonra yaşam tarzıdır. Aynen yani öyle. karar vermen gereken. Neyse biz böyle mutluyla sohbet ederken içimizde döküyoruz tabii kes, neler yaşıyoruz kes, ne oluyor. Kes, kesinlikle. <gülüyor> ee, yani, tabii karavanın çok pozitif yanları var. Özellikle de biz buradan Türkiye'ye giderken işte keyifli seyahatlerimizde dinlenerek işte gümrüklerde insanlar saatlerce beklerken. Siz de beraber bekliyorsunuz ama evinizin içinde bekliyorsunuz. işte tuvaletiniz var, duşunuz var, yatağınız var, kahveniz var, çayınız var, yemeğiniz var. Evet. Bu bize sene, e, bu bize açıkçası oradaki beklediğimiz saatler bile keyif veriyor. Evet belki sene ben yaşadığım bir şey e, Yunanistan gümrüğünden çıkışta e, 12 saat bekledim. 11.5 saat bekledim tamam. Hani bir arabanın içinde çocuklarla beklediğinizi düşünün. Çocuklarım uudu gudu uyandı, kahvaltı yaptı. E, ben mecburen uyumadım. Sürekli film seyrettim çünkü gün gelip şey dakika geliyor bir metre gitmek zorunda kalıyorsun ee, bir de iş yavaşlatma vardı o zaman ama biz arkadaşlar bazı arkadaşlar seyyar tuvaletler yapılmıştı oraya, karavan tarzında ama çoğu da dolu olduğu için kapatmışlardı ee, araziye gidip iş gömü ve bize gelip de tuvaletinizi kullanabilir miyim diyen arkadaşlar da oldu o işte işin biraz şey tarafı ee, ne diyeyim ee... Yani insanları kırmak istemiyorsunuz. Ama, ama evet. benim de kısıtlı şeyim var, ben aynen, de yola gidiyorum. Aynen, Sonuçta bir de... zihniyet olarak bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Türkiye'de yaşadık tuvaleti, aa şurada bir arazi var, bir boşaltalım da gidelim ya da pis suyumuzu. Biz karavancı olarak hani kendimizi ne üstün görüyoruz, ne şey yapıyoruz ama doğanın kanunu buysa, bu işin kuralı da buysa, bizim yapmak istediğimiz sadece nereye boşaltabiliriz? Biz de yollarda, benim yaptığım özellikle, her yerde tuvaletimi boşaltacak yer bulamıyorum. Ee, özellikle Sırp uzun bir mesafe olduğu için Sırplarda benzincilerin eski tarz benzincilerin bazılarının tuvaletleri dışarıda oluyor. Evet. Dışarıda gidip orada tuvalete boşaltıyorum. Orayı da yine temiz bırakmaya çalışıyorum. Ama hiçbir zaman ne suyumu e, yola atayım ya da bir araziye gideyim boşaltayım diye bir düşüncem olmadı. Yapmadım mı? Yaptım ama çok zorda kaldığım zaman yaptım. Avrupa'da ve Türkiye'de karavan nasıl bir yol izlemeleri, işte biz suyun nereye boşaltmaları gerektiği. Ne? O konuyla ilgili de sayfamda, doğrusu e, e, dahil olduğum WhatsApp grubunda e, bir soru sordum, dedim ki, yani biz Türkiye'de e, gri suyunuzu ve kasetli tuvaletin kasetini nereye boşaltıyorsunuz diye e, soru sordum. Maalesef sadece iki kişi cevap verdi, işte birisi her yere e, <gülüyor> boşuna Onu kimse söylemiyor maalesef. İşte birinin tuvalete boşalttığını, birinin de gittiği kamp yerlerine boşalttığını yazmış. Ama tabi bu böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani olanaklar doğrultusunda düşünürsen çok fazla bir alternatifin yok Türkiye'de. Ama bir de şöyle bir şey var. Türkiye'deki benim anlamadığım konulardan bir tanesi hep şimdi şey konuşuluyor. İşte çekme karavan üreticileri, çok fazla çekme karavan üretiliyor. Bir sürü firmalar çıktı. Güzel işler de yapılıyor, bunu söylemem gerekiyor. Güzel çekme karavanlar yapılıyor. Ama e, bunu hep şöyle düşünebiliriz. E, hep uçak yapıyoruz ama havalimanı yapmıyoruz. Bunun sonu nereye gidecek? Yani hep e, karavan yapıyoruz ama karavan park yerleri maalesef yapılmıyor. Ve hatta biz duymuyoruz. Yani hep çekme karavan firması, hep e, şu çekme karavan, bu çekme karavan aldık tamı. Nerede duracağız? Bunun e, gri suyunu nereye boşaltacağız? E, kasetli tuvaletin kasetini nereye boşaltacağız? Gibi gibi konular konusunda maalesef hepimiz çekimsel kalıyoruz ve doğruları konuşmuyoruz diye bir his var içinde. Her karavancıya sorduğunuzda işte karavancılık özgürlüktür, doğayı sevmektir gibi gibi yanıtlar alıyorsunuz ama maalesef... ...böyle değil çünkü biz karavancılar olarak doğayı kirletiyoruz. Kirletiyoruz. İşte kirletiyoruz. pis suyumuzu olmadık yerlere boşaltıyoruz. Kasetimizi olmadık yerlere boşaltıyoruz. Kasetimizde özellikle çok etkili kimyasallar kullanıyoruz. Bu bir. tene bile zarar veren eden ürünler. Evet. Yani hep her karavancı açıkçası doğa dostu değil. Bu konuda biraz Müzelepiz. hassas olmamız lazım ve dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Ama bu da bu da sadece karavan alıp karavan park yerlerine gitmekle olmuyor. İşte bunları anlatmakla, Araştırmak, araştırmakla, yaşayanlardan dinlemek gibi gibi. Tabii ki yine dönüp dolaşıp Türkiye konusuna geleceğim. Amaç burada sadece karavan üretmek değil, karavan park yerleri ve özellikle de belediyelerin Avrupa'daki bildiğimiz gibi karavan park yerlerinin çoğalması gri su ve pis suların e, boşaltılabilecek istasyonların yapılması. Bunu Türkiye'de mesela e, benzincilerde çok güzel yapabilirsiniz. Burada var. Bir çok, tabi, Avrupa'da birçok yerde var. Şerlerin çoğunda var. E, bu Türkiye'de neden olmuyor? Ben herhangi bir yerden benzinimi aldığımda e, kasetimi niye boşaltamayayım? Yatta gri suyumu neden boşaltamayayım? Yatta temiz suyumu neden alamayayım? Cüz'i bir miktarda para karşılığı bu, bu, bu, bir, bu yapılabilir. Ki, bu bir hizmet olmalı. Bu e, yapılmalı bence. Buna da e, büyük firmaların, benzin istasyonlarının gerekiyor. Önce, e, önce olmaları gerekir. E, belediyelerin de, park, karavan park konularında e, yine önce olmaları gerekir. Şu anda Çünkü başlangıçlar ok var, duyuyorum ama e, nasıl bir faaliyet olacak, nasıl bir yol izlenecek? Bu konuda bir tecrübem yok. Bana çok danışan arkadaşlar da oldu, beni bulan arkadaşlar da var. Nasıl yapılır, sizin daha iyi gözlemlediğiniz, Avrupa'da gördüğünüz şeyleri anlatın ya da biz de o şekilde yapalım diyen arkadaşlar var. Ben burada sıradan bir konaklama alanı, kamp yeri demiyorum, konaklama alanı planı, projesini aktardığım zaman, ya bunu biz burada yapmak çok külfetli olur, çok maliyetli olur deyip vazgeçen arkadaşlar da var. Ama bu e, olması gerekenler, evet. e, burada bir, herhangi bir kamp yerine gittiğiniz zaman, e, İtalya'da ben bunu çok yaşadım, herkesin kendi gideri, suyu, temiz suyu, tuvaleti boşaltacağı yer ve elektrik sayacı e, kendine ait. Alan içerisinde sırf sen kullanabiliyorsun. E, bunu yapmanızı gerektirecek bir durum da yok, ortak kullanım alanlarında bunu yaparsanız, maliyetten de aslında kısmış olursunuz ve iş de görmüş olur. Ama dediğim gibi aktardıklarımla bazı arkadaşlar bu işe ticari anlamda bakıp girmek isteyen arkadaşların çoğu biz bunu yaparsak çok maliyetli olup deyip bir tarlanın üzerine mucur döküp işte buraya park et dediğin zaman bu iş bu şekilde yürüyeceğini ben tahmin etmiyorum çünkü Türkiye'de yeni geliştirmekte olan bir sektör olduğu için bunu yaşadıkça sizde artık bir şekilde göreceksiniz ve neleri eksiği olduğunu gördüğünüz zaman da öbür taraf. Evet, her şeyde olduğu gibi bu günün de sonuna geldik. Ne Tanıştığımıza çok memnun oldum. Aynı şekilde. Müsaafitel verleyin destekleriniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Sevgili keyif abi. Bundan sonraki buluşmalarda yapacağımız ortak organizasyonlarda ortak diyeyim, tatillerde, ortak tatillerde inşallah. inşallah buluşuruz. Bundan sonraki benim ilk yani Karavan Avrupa olarak planladığım Münih kitap kulübüne beraber bir e, Münih'te e, şarabını da kitabını da al gel bir piknik artı karavan konaklama e, konaklama gibi bir e, organizasyon düşünüyoruz. Bir kitabı, e, kitap kulübünü de organize edeceğim. E, burada açıkçası işte e, bizim kafamızda, bizim düşüncemizde e, doğayı seven karavancılar, karavancılar e, kişilerle bir araya gelip tanışmak, Hoş güzel sohbet. saatler geçirmek, ileriye dönük planlar yapmak gibi düşüncelerimiz var. Buradan da bütün Karavancı arkadaşlara ve Münih Kitap Kulübü'ne de selamlarımı iletiyorum. Sizlerin de bu doğrultuda istekleriniz, düşünceleriniz, varsa bizlerle paylaşmanız güzel fikirleri bir araya getirip belki ya güzel şeyler, daha yeni şeyler ortaya çıkabilir. Yaşayalım, görelim derim. Aynen öyle. Ben de Temer abi'yi tanıdığıma çok memnun oldum. Sohbetinde biraz bunu aktım. Ee, çok konuş olmadığım halde diyeyim. Kafa yapılarının biraz uyuştuğunu gördüğüm için biraz patlama yaşadım. <gülüyor> Dertleştik. Ee, muhabbet ettik. Sağolsun beni dinledi, <gülüyor> sıkılmadan Memnuniyet, umarım. Ee, dediğim gibi çok memnun oldum. Hanemize bir dost daha yazılmış oldu diye düşünüyorum. Ee, bundan sonraki e, aktiviteleri beraber yaptığımız aktiviteleri en azından kanalımıza, e, Tamer abinin kanalı da altta linkini koyacağım. E, Karavan Avrupa olarak YouTube, e, Instagram, Facebook buralardan ulaşabileceğiniz videoları paylaşacağım. O da aynı şekilde kendi oluşturmuş olduğu videoları, kendi sayfalarında, YouTube kanalında paylaşacak. Destek verirseniz ona da, en azından bu işe bir şevk olması adına, bir maddi, bir belki bu çok klasik kalacak ama bir beklentimiz olmamak şartıyla, sadece bizi yönlendirmeniz, bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz, ee, sorular doğrultusunda size aydınlatabileceğimiz bilgilerimizin doğrultusunda olan bir kanal olacak onun da e, şu anda yapım aşamasında değil ya da e, altyapısını hazırlıyor e, ona da destek verirseniz bana da destek verirseniz kanalımıza abone olursanız abone olmazsanız da seyrederseniz e, çok teşekkür ederiz dediğim gibi biraz sonra Tamer abi kaç kilometre yaptın abi giderken? 214 km. Ne kadarmış? 170 diyordum. km'ye km yolu var dönecek. Ee, onu uğurlayacağız. Hepsi bu abi. Onun haricinde ben e, bilgi olarak aktarayım. Bu cuma gününden itibaren cuma cumartesi pazar yani 23 24 25 Nisan Köl, e, Köln, Rhein Nehri'nin yakınında Olacağım karavanımla ve ailemle beraber, eşim ve oğlumla beraber. Yakında olan dostlar e, ziyaretimize gelirlerse, tanışmak için bir ay kahvemizi, kahve için bekleriz. E, keyif alırız, memnun oluruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hepinize bol karavanlı günler. Hoşçakalın, karavanda kalın.